Merhaba, ben Erdil Akın, Clixi'nin kurucusuyum. 24 yıl boyunca ulusal ve uluslararası tüketici elektroniği ve telekomünikasyon sektörlerinde birçok farklı yönetici pozisyonunda görev aldım. Clixi, yeni nesil fotoğraf baskı platformudur. Aslında müşteriye fotoğraflarını en kısa yoldan düzenleyip, tasarım yapıp, ...baskısını gerçekleştirip adresine gönderdiğimiz yeni nesil bir platformdur. Teknolojisi, müşterisinin en kısa şekilde bu deneyimi yaşaması için dizayn edilmiştir. Bugün baktığımızda sektörde sadece düğün ve yeni doğan fotoğraflarının albüme dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Halbuki bizler evimizi paylaştığımız evcil hayvanlarımızın, tuttuğumuz takımın gol sevincini... Arkadaşlarımızın doğum gününü, mezuniyet törenlerini fotoğraflayarak, albümleştirip, sonsuzlaştırmak da istiyoruz. Ancak biz bugün sektöre baktığımızda müşteriyle platform arasında yani B2C alanında böyle bir platform eksikliğini tespit ettik. Bu yüzden de Clixy'i oluşturma kararı verdik. Projenin fikir aşamasından sonra öncelikle teknoloji tarafındaki geliştirmeler için bir arayış içerisine girdik. Bu süreçte CTO'muz Yiğit Demir ile buluştuk ve bu projeyi teknik anlamda istediğimiz düzeyde müşteriye hitap edecek kolaylıkta yapıp yapamayacağımızı uzunca tartıştık ve sonucunda bu Clicky projesini başarıyla yapabileceğimize karar verdik. Yiğit ile birlikte aslında projenin teknik tarafına başlamış olduk. Ancak projenin pazarlama ve ürün geliştirme tarafında da bir ihtiyacımız bulunmaktaydı. Bunun içinde aynı zamanda kuzeydim olan Eylem da birlikte projenin özellikle müşteriye nasıl sunulacağı ve ürünlerin hangi kategorilerde nasıl müşteriyle buluşacağı konusunda çalışmalara başladık. Merhabalar, ismim Eylem Akın. Clixi projesinde fikir aşamasından sonra dahil oldum. Biliyorsunuz pek çok startup up fikirle bir hayalle başlıyor ama onu gerçeğe dönüştürmek için farklı bir şeyler ortaya koymak gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor, doğru bir şekilde planlama yapmak gerekiyor. Kliksi markası dendiğinde Kullanıcıda bir duygu oluşsun istedik. Bu ürünlerimizde de, sosyal medya hesaplarımızda da, paketimizde de her yerde kliksi dokunuşunu kullanıcı hissetsin istedik. Çünkü biz hayata dokunan bir iş yapıyoruz, anılara dokunan bir iş yapıyoruz. Fotoğraflara yeniden hayat vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da kullanıcımızla bir duygusal bağ kurmak bizim için çok önemliydi. Ve her aşamada çok özenle ve titizlikle çalıştık. Biz Kliksi olarak fotoğraf albümleri, takvimler, fotoğraflı çerçeveler ve fotoğraf baskılarını müşterimize ulaştırmaktayız. Müşterilerimize çok kolay uygulanabilir bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Kliksi deneyimi müşterinin uygulamayı indirmesiyle başlar. Müşterimiz uygulamayı indirdikten sonra ister sosyal medya hesaplarından, ister telefonundan fotoğraflarını seçer, ister özel yaptığımız tasarımlara sadece fotoğraflarını yerleştirir, İsterse kendi tasarımını yaparak özel bir albüm oluşturur. Bu albümleri oluştururken istediği renk, istediği yerleşim, hangi yazıyı yazmak istiyorsa, hangi duyguları mesaj olarak o albüme iletmek istiyorsa, bunların tasarımını gerçekleştirerek sonsuz bir tasarım özgürlüğüyle bunların basılmasını sağlayabilirler. Bunları düzenledikten sonra siparişini verir. Biz bu aşamadan sonra... Ürünü baskı merkezinde üreterek istediği adrese, istediği not ile birlikte gönderimini sağlıyoruz. Sektördeki rakiplerimizden farklı olarak tüm baskılarımızı fotoğraf kağıdına yapıyoruz. Çünkü fotoğraf kağıdındaki baskı kalitesine inanıyoruz. Çok iyi bir sonuç elde edildiğini görüyoruz. Kasım 2021'de iOS ve Android versiyonlarımızı müşterilerimizle buluşturduk. Mayıs 2022'de ise web versiyonumuzu hazırladık ve kullanıcının deneyimine sunduk. Bugüne kadar toplam iOS ve Google Play platformlarında binden fazla indirilme sayısına ulaştık. Bu platformlardaki müşteri yorumlarına baktığımızda ise 5 üzerinden 4.7 puan gibi oldukça yüksek bir müşteri memnuniyetine eriştik. 81 ilde 2.000'den fazla müşteriye satış yaptık. Clixo olarak işbirliklerine çok önem veriyoruz. İşbirliklerinin bir markayı geliştirdiğine, tanınırlığını arttırdığına inanıyoruz. Bu anlamda da bu 8 aylık süre içerisinde pek çok önemli markayla işbirliği yaptık. Kültesel fonlamadan sonra öncelikle pazarlama alanında büyük bir atılım içerisine girmeyi planlıyoruz. Yaklaşık fonlamanın %51'ini pazarlama bütçesine ayıracağız. %12'sini iş geliştirmeye, %12'sini ise ürün geliştirmek için harcayacağız. Kitlesel yatırımdan sonraki birinci yılımızda Türkiye pazarını yaratmak ve bu pazarın liderliğini ele geçirmek birinci hedefimiz. Yatırım sonrasında ilk yıl 640 bin plus uygulama indirmesi bekliyoruz. Bununla birlikte fonlama haricinde 4.3 milyon TL gelir hedefliyoruz. Üçüncü yıl sonunda 23 milyon TL Beşinci yıl sonunda ise 175 milyon TL net kar hedefliyoruz. Yine 2023 yılında Yurt dışına özellikle Avrupa, Arap Yarımadası ve Kuzey'de Türkiye Cumhuriyetlerinde ürünlerimizi ve platformumuzu tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Siz değerli yatırımcılarımızla birlikte bu yolda ilerlemek için sabırsızlanıyoruz. Sizin desteğiniz bizler için çok önemli. Sizin bize inanmanız ve vereceğiniz destek bu yolda emin adımlarla ilerlemek için bize güç verecek.